AYT'de full matematik diye yola çıktık ve sözümüzün de arkasındayız. Hedefimize adım adım ulaşmak üzere 40 ve 41. sayfaların çözümlerini yapıyoruz. Bu videomuzda ikinci dereceden eşitsizlikler, small test, yeşil test, kağıttan uçak testindeyiz arkadaşlarım. Ben ile Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz derse hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım yeşil testi çözeceğiz bugün sizlerle. 40 ve 41. sayfalarda olduğumuzu dile getirdik. Toplamda da sevgili arkadaşlarım 12 tane soru çözeceğiz birlikte Bu soruları bitirdikten sonra da hemen mavi teste, medium teste ve arkasından hemen kırmızı large testin çözümlerini yapacağız Ve böylelikle SML serisini tamamlamış olacağız arkadaşlarım Evet hazırsanız gelin derse geçelim Ekranımı da sizlere yansıtayım ve ilk sorumuza bakalım. Diyor ki bakın 3 eksi x çarpı x artı 3 bölü x büyük sıfır eşitsizliğinin çözüm aralığı hangisidir? Bu sorular artık senin için kek olmalı konu anlatımından sonra. 3 eksi x'in kökünü buluyorsunuz hemen burayı sıfır yapan değer 3'tür burayı sıfır yapan değer eksi 3'tür ve burayı sıfır yapan değer de sıfır olduğunu biliyorsunuz. O halde köklerimiz eksi 3 sıfır ve 3'müş. Hemen eksi 3 için, 0 için ve 3 için bunları sayı doğrusunda gösteriyorsunuz, küçükten büyüğe doğru tabii ki. Tablonun bacaklarını çiziyorsunuz arkadaşlarım ve bunları çizdikten sonra da e, içleri dolu mu, boş mu muhabbeti var. Bakın pay kısmının köklerin içleri boş çünkü eşitlik yok. Paydanın köklerinin zaten içleri boş olacaktı demek ki hepsi boşmuş. Bunları da yazdıktan ve işaretledikten sonra <gülüyor> artı eksi muhabbetine geçiyoruz. Bakın x'in katsayısı eksi x'in katsayısı burada artı burada yine artı eksi çarpı artı eksi yapar eksiyi artıya bölerseniz sonuç eksi gelecektir demek ki eksi ile başlayacağız eksi artı eksi ve artı dediğimiz arkadaşlar bizden istenen bölge büyük sıfır olduğu için demek ki şu bölgeler isteniyor diyeceğiz ve şurası isteniyor diyeceğiz eşitsizliğin çözüm aralığı istenmişti bizden eşitsizliğimizin çözüm aralığı eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar Sıfırdan da 3'e kadar olan açık aralık yani cevabımız A şıkkına verilmiş diyeceğiz. Geçtim 2'ye. 4 bölü A büyük veya eşittir A eşitsizliğini sağlayan kaç farklı A doğal sayısı vardır diye sorulmuş. İlk yapmamız gereken şey neydi? A'yı bu tarafa göndereceğiz. Öyle içler dışlar falan yapılmıyordu. Pekala ne gelir? 4 bölü A eksi A büyük veya eşittir 0 gelir. Daha sonrasında ise... Şunun paydasının 1 olduğunu görüyorsunuz. Burayı a ile genişletelim ki paydalar eşit olsun. Bakın 4 eksi a kare bölü a gelir. Büyük veya eşit 0 dedik. Sonra da sevgili arkadaşlarım üst tarafın ve alt tarafın köklerini bulacağız. Üst tarafın kökleri eksi 2 ve 2'dir. Alt tarafın kökü de 0'dır. Şimdi de bunları sıralıyorum. Eksi 2, 0 ve 2 diye sayı doğrusunu çizdim. Bacakları attık arkadaşlar. Daha sonrasında ise... Pay kısmının kökleri eksi 2 ve 2 eşitlik olduğu için içleri dolu, 0 paydanın köküydü ve içi boş olacak arkadaşlar. Bakın kat eksi, a karenin katsayısı eksi, a'nın katsayısı artı eksi bölü artıdan eksiyle başlamamız gerekiyormuş, artı eksi ve artı dedik bunlara. Bizden istenen bölge de 0'dan büyük veya eşit olduğu için pozitif olan bölgeleri taradığım, bunları taradıktan sonra da kaç farklı a doğal sayısı değeri vardır diyor. Eksi 2'nin sol tarafında zaten Doğal sayı değeri yok. Eşitsizliği sağlıyor ama doğal sayı yok. Demek ki buraya bakmayacağım. Şu kısma bakacağız arkadaşlar. 0 var fakat içi boş almıyoruz. Burada bir 1 var bir de 2 var sağlayan. Dolayısıyla 1 ve 2 diyoruz arkadaşlarım. Demek ki 2 farklı doğal sayı değeri sağlıyormuş. Cevabımız da C'ymiş. Devam ediyorum. Sorumda. 3. sorumla. 3-x kökü nedir arkadaşlarım? 3'tür. x-5'in karesi kökü 5'tir. Fakat karesi olduğu için çift katlıdır. Hemen bir yıldız koydunuz. Buranın da kökü eksi 2'dir. Sıralıyorum. Eksi 2, 3 ve 5. Sayı doğrumu çiziyorum? Bacakları çiziyoruz. Daha sonrasında ise içleri dolu boş muhabbeti yapacağız. Bakın 3 ve 5 içleri dolu olacak. Çünkü eşitlik var pay kısmının köklerinde. 3 tek katlı ama 5 çift katlıydı. Dolayısıyla 2 tane koydum. X artı 2'nin kökü eksi 2 idi. Paydanın kökü olduğu için içini boş bıraktım. Bakın 3 eksi x burası eksi burası artı burası zaten her halükarda karesi olduğu için pozitif olacağına artı çarpı eksi eksidir. Eksi artıya böldünüz eksi geldi bakın eksiyi koydum çift katlı eksi tek katlı artı tek katlı eksi dedim. Bizden istenen bölge ise sıfırdan büyük veya eşit olan bölgeydi yani şurası arkadaşlar. Sadece burası mı? Evet. Şimdi x tam sayılarını toplamı sorulmuş arkadaşlar 2 sağlamıyor ama 1 sağlıyor 0 sağlıyor 1 sağlıyor 2 sağlıyor 3 sağlıyor bunları toplarsanız 5'i bulursunuz şıklarda da var fakat cevap 5 değil peki cevap ne cevap arkadaşlarım bir 5 daha ekleyeceksiniz cevap 10 olacak neden 5 ekledik kafamıza göre mi tabii ki hayır öyle bir şey mümkün mü kafamıza göre eklemedik Bunların içinin dolu olması gerektiğini do, dolu olduğunu fark etmeniz gerekiyor. Burayı taradık ama bu da sağlıyor arkadaşlar. İçini o yüzden doldurmuştuk. Demek ki bunda buradakilerin toplamı 5. Beş. O 5'i de şu 5'ten kaynaklı ekledim. Cevabımız da 10 olacaktı. Doğru cevap B seçeneğiydi. Devam ediyorum. 4. sorumla. x kare 5 x 6 çarpı x 5 0'dan büyük veya eşit. Bu eşitsizliğin çözüm aralığı hangisidir diye sorulmuş. Bakın ben burayı x'e x'e ayırdım. Burayı ise 6'yı da 2 3 diye ayıracağım ki çarpımları 6 ve toplamları 5 gelsin. Şu kısmın kökünün 5 olduğunu görüyorsunuz. Şunun kökleri de şunların eksilisiydi. Yani artı 3 ve artı 2'ymiş arkadaşlar. 2 ve 3. Hemen 2'yi, 3'ü, 5'i sıraladım sayı doğrusunda. Çizdik arkadaşlar sayı doğrumuzu. Tablomuzu oluşturduk. Şimdi içleri dolu mu boş mu eşitlik olduğu için ve payda diye bir şey olmadığı için arkadaşlarım bu soruda o halde hepsinin içleri dolu olacak. Dolu, dolu ve dolu dedik. Artı mı eksi mi muhabbeti bakın x karenin katsayısı artı x'in katsayısı artı artı kere artıdan artı yapar artı eksi artı eksi dediniz. Sonrasında sıfırdan büyük yerler istendiği için de şu kısım ve şu kısım benim çözüm aralığımdır diyeceğim. Yani 2 ile 3 kapalı aralığı birleşim 5'ten sonsuza bakın burada verilmiş doğru cevabımız D seçeneği olacaktı. Beşinci sorumuz. x'in köküne arkadaşlar 0. 4 eksi x'in köküne 4 arkadaşlar. Daha sonrasında x kare artı 3, x artı 2 var. Bakın ben burayı x'e x ve 2'ye 1 diye açarsam çarpımları 2 toplamları 3 olacaktır. Ve köklerimiz de eksi 1 ve eksi 2 olacaktır. Kökleri hemen işaretliyorum. 0, 4, eksi 1 ve eksi 2. Eşitlik olduğu için bunların işleri dolu olacak tabii ki. Şuraya bakıyorsunuz 3 eksi x'in kökü nedir? 3'tür. Ve karesi olduğu için çift katlıdır. Hemen yıldız koydunuz unutmamak adına. Küçükten büyüğe doğru sıralıyorum. Eksi 2, eksi 1, 0. Bakın aşağıda 3 var bir de şurada 4 var. Onu da unutmayalım. Daha sonrasında sayı doğruluğu çizdim. Çizdikten sonra bacakları da çizdik arkadaşlar. Şu şekilde. Daha sonrasında üst tarafın köklerinin hepsinin içi dolu olacak. Yani eksi 2, eksi 1, 0 ve 4. 3'ün içi boş olacak payda kökü olduğu için. Ve 3 çift katlıydı. O yüzden şu şekilde 2 tane çizdim. Daha sonrasında ise ne ile başlayacağım? Bakın artı, eksi, burası eksi yaptı. Şurası artıydı, eksi ile artının çarpımı. Eksidir bölü alt kısım karesi olduğu için ben bunun karesini alsam x karenin kat sayısı pozitif gelir artıdır eksi bölü artıdan eksi ile başlıyormuşum. Tek katlı köklerde işaret değişiyordu çift katlı köklerde değişmiyordu artı eksi artı eksi dedik bizden istenen bölge sıfırdan büyük olan bölgeydi yani şurası ve şurası arkadaşlar unutmayın ki 3 sağlamıyor. Sağlayan x tam sayılarını toplamı istenmiş bakın eksi 2 sağlıyor eksi 1 de sağlıyor bu aralıkta başka bir tam sayı yok. Sonrasında sıfır sağlıyor arkadaşlar sıfır. Sonra 1 sağlıyor, 2 sağlıyor, 3 sağlamıyor, 4 sağlıyor. 3'ü atladık bakın burada içi boş olduğu için. İşte bunların toplamı sorulmuş bize. Eksi 2 ile artı 2, eksi 1 ile artı 1 birbirini götürdü. Sıfırda zaten hükmü yok toplamada. O halde cevabımız ne olacakmış? 4 olacakmış. Yani 5. sorumuzun cevabı C seçeneğiymiş. Geçtim 6'ya. Bu eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Hepsini bir tarafa toplayın. Yani 1 bölü x şunu aldım sol tarafa attım. 1 bölü artı 2. Bakın tekrar ediyorum. Az önceki soruda da söyledim. Soldaki soruda. Ee, eşitsizliklerde gidip de işler dışlar falan yapmayın. Şans eseri yaparsanız doğru çıkar ama o şans eseridir. Biz şansa güvenmiyoruz. Tamam matematikte şansa lüzum yok. Bazen ihtiyacımız oluyor ama lüzum yok. Şimdi burayı x artı 2 ile burayı da x ile genişleteceğiz. Böylelikle üst taraf x artı 2 eksi x olacak. Alt taraf ise x çarpı x artı 2 gelecek. Bakın. Küçük veya eşittir sıfır. Burada artı x ile eksi x'in gittiğini görüyorsunuz. 2 bölü x çarpı x artı 2. Bir de böyle hazır çarpanlarla ayırmış biçimde şeyler geliyorsa işleri dağıtmaya uğraşmayın. Sonra tekrardan çarpanları ayırmaya uğraşacaksınız. Hiç gerek yok. Küçük veya eşittir sıfır dedim. Şimdi üst tarafa bakıyorsunuz. Üst tarafın kökü yok ve daima pozitif 2. Alt tarafta ise köklerimiz sıfır ve eksi 2 arkadaşlar. Hemen sıraladım eksi 2 ve sıfır diye. Çizdim kök tablomu. Çizdikten sonra da bakın üst taraf zaten artıydı. Alt tarafta artıyla başlıyor. Dolayısıyla artı, eksi, artı diyeceğiz. İkisinin de içleri boş olacak. Neden? Çünkü paydanın kökleri. Bizden istenen bölgede sıfırdan küçük olan yerler olduğu için biz şurayı istiyoruz diyeceğiz. Negatif olan yerleri. O halde cevabımız ne olacakmış? Eksi ile sıfır açık aralığı çünkü içleri boş. O halde cevabımız E seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Hem de gönül rahatlığıyla. Evet. Sayfamıza şöyle geriden hemen bir bakalım hızlıca. Umarım sen de buradaki bütün soruları bu şekilde doğru bir şekilde cevaplandırmışsındır arkadaşım. Geçiyoruz 41. sayfamıza. Valla çok güzel kamp. Çok güzel kamp oluyor. Ben keyif alıyorum. Umarım sen de aynı keyfi alıyorsundur. Aynı heyecanı duyuyorsundur. 7. soru. Eşitsizlik sistemi çözeceğiz hatırlarsan. Biraz meşakkatli katli oluyordu ama doğru bulunduğu zaman bizi mutlu ediyordu. Şimdi şuranın kökü 0 buranın kökü ise 5 arkadaşlar. Buranın kökleri de eksi 3 ve artı 3. Hepsini aynı sayı doğrusu üzerinde gösteriyorum. Eksi 3 küçükten bir doğru sırala. Eksi 3 0, 3 ve 5. Daha sonrası sayı doğrusunu çizdin ya çizdikten sonra bacakları biraz uzun çiziyorduk. Neden? Çünkü burada iki tane satıra ihtiyacımız vardı. Birinci satırı çizdiniz, ikinci satırı çizdiniz. Çizdikten sonra şuraya bir tane daha atıyorduk. Neden? Çünkü buna birinci eşitsizlik, buna ikinci eşitsizlik diyordum. Birinci eşitsizliğin köklerini birinci satıra, ikinci eşitsizliğin köklerini ikinci satıra işaretliyorduk. Şimdi birincinin kökleri 0 ve 5'miş ve dikkat edin eşitlik yok. 0 ve 5 içleri boş. İkinci eşitsizliğin kökleri -3 ve 3 ve dikkat edin eşitlik olduğu için içleri dolu. Yani şöyle. Pekala birinci eşitsizliğe bakıyoruz. Katsayısı baş katsayısı pozitif olduğundan artı ile başlıyorum. Tek katlı kök, eksi, eksi, tek katlı kök, artı, artı. İkinci eşitsizlikte e, sevgili arkadaşlarım x karenin katsayısı pozitif olduğu için yine artı ile başladım. Tek katlı kök, eksi, eksi, tek katlı kök, artı dedim nin sıfırdan küçük olan yerleri istenmiş ikincinin de sıfırdan büyük olan yerleri istenmiş arkadaşlarım İkisinde de işaretli olan sütun şurası olduğu için benim cevabım neresidir 3'ten kapalı ama 5'ten açık olan aralıktır arkadaşlarım 3'ten kapalı 5'ten açık aralık D seçeneğinde verilmiştir geçtim 8'e x ka artı 2x küçüktür veya eşittir 8 O da küçüktür X² artı 7, x ka 7x bakın eşitsizlik sisteminin diyor Eşitsizlik sistemi deyince aklımıza tabii şurada çözdüğümüz gibi iki tane böyle eşitsizlik falan olması gerekiyor gibi gelebilir ama sizi yanıltmasın tek satır olması burada da iki tane eşitsizlik var. Bakın size göstereyim şu birinci eşitsizlik şu da ikinci eşitsizlik. Gene ikisini de ayrı ayrı eşitsizlik gibi düşünüp aynı sütünde aynı tabloda çözeceğiz. Bakın x kare artı 2x şu 8'i sol tarafa davet ediyorsunuz gel buraya diye. Öyle bir davet de olmaz ama küçük veya eşittir 0 diyorsunuz. 8'i bu tarafa davet ediyorsunuz bir de x kare artı 7x bakın yine eksi 8 olacak sağ tarafa geçince bu sefer bu tarafa topladık ya 0 burada kaldı büyüktür sıfır oluyor bakın da tamam yerleri değiştiği için tabi doğal olarak gene büyüktür oluyor yani sıfır diğerinden küçükse bu ifade sıfırdan büyüktür şimdi gelin çarpanlarına ayıralım bakın ben burayı x'e x burayı da artı 4'e eksi 2 diye ayırdım bu kısmı x'e x burayı da artı 8'e eksi 1 diye ayırdım Birincinin kökleri eksi 4 ve artı 2 oldu. İkincinin kökleri ise eksi 8 ve artı 1 oldu sevgili arkadaşlarım. Dikkat edin şunların eksililerini alıyorduk kök diye. Şimdi hepsini sıralıyorum. Eksi 4, eksi, eksi 8, eksi 4, 1 ve 2'yi sıraladım. Sayı doğru mu çizdim? Bacakları biraz uzun çiziyorduk. Niye eşitsizlik sisteminde 2 tane satıra ihtiyacımız vardı. 1 ve 2 diye bir tane de boş bir sütun atıyorduk arkadaşlarım. Bakın buna birinci eşitsizlik buna ikinci eşitsizlik derseniz birinci eşitsizliğin kökleri eksi 4 ve 2 idi. Ve dikkat edin içleri dolu. Eksi 4 ve 2 içleri dolu. İkinci eşitsizliğin kökleri ise eksi 8 ve 1 idi. Ve dikkat edin içleri boş. Şöyle. Birinci eşitsizlikte ikinci eşitsizlikte baş katsayıları pozitif olduğu için pozitifle başlayacağız. Pozitif, negatif, negatif, pozitif, pozitif. İkincisinde pozitif, pozitif, negatif, negatif, negatif ve pozitif dedik. Birinci eşitsizlikte sıfırdan küçük olan bölge istendiği için şurayı tarıyorsunuz. İkinci eşitsizlikte sıfırdan büyük olan bölge istediği için de şurayı ve şurayı tarıyorsunuz. İkisinde de taralı olan kısım neresi? İşte burası arkadaşlar. Ben bunu nasıl gösteririm? 1'den ee, açık, 2'den kapalı. şıklar böyle istememiş. Nasıl istemiş? Şöyle istemiş bakın. 1 küçüktür x. Bu da küçük veya eşittir 2. Şu eşitlik var anlamına geliyor. Bu eşitlik yok anlamına geliyor. Demek ki cevabımız nerede verilmiş? Bakın B seçeneğinde verilmiş. Dokuzuncu sorumuz. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi hangisidir diye soruluyor bize. Üst tarafın kökü nedir arkadaşlarım? 5. Alt tarafın kökü nedir? Eksi 3. Bu birinci eşitsizliğin kökleri. İkinci eşitsizlikte de alt tarafta kökler var. Üst tarafta yok. Eksi 6 altı ve 6'dır arkadaşlar. Bu da ikinci eşitsizliğimiz. Şimdi gelin e, bu kökleri bir sıralayalım. Eksi 6. Daha sonrasında eksi 3. 5 ve 6. Sayı doğru mu çizdim? Tablomu oluşturuyorum. Daha sonrasında sevgili arkadaşlar iki tane satır attım. Ve bir tane de boş sütün attım buraya. Şuraya birinci eşitsizlik buraya ikinci eşitsizlik dedim. Birinci eşitsizliğimin kökleri eksi 3 ve 5'ti. İçleri de dolu. Ee, yalnız şöyle. X artı 3'ün içi boş olacak sebep çünkü paydanın kökü. 5'in içi dolu. Eksi 3'ün içi boş. Diğerinin kökleri de eksi 6 altı ve 6'ydı İkisi de paydanın kökleri olduğu için içleri boş. Paydanın kökleri olmasa payın kökleri olsa bile zaten büyüktür dediği için içleri boş olacak. Şimdi birincisine bakıyorsunuz eksi bölü artı eksiyle başlayacağım. İkincisine bakıyorsunuz onda da eksiyle başlayacağım. Eksi eksi artı eksi eksi dedim. İkincisine de eksi artı artı artı ve eksi dedim. Birincisinde sıfırdan küçük bölge istendiği için şu kısmı işaretledim ve şurayı işaretledim. İkincisinde sıfırdan büyük dediği için de ortayı işaretledim arkadaşlarım. İkisinde de taralı olan sütunlar hangileri arkadaşlar bakın bir şurası bir de burası. O zaman benim çözüm kümem neresidir? 6'dan açık bakın neden açık içi boş 3'ten de açık çünkü onun da içi boş birleşim 5'ten kapalı bakın içi dolu 6'dan açık 5'ten kapalı 6'dan açık cevabımız bu olacaktı yani 9. sorumuzun cevabı E olacakmış sevgili arkadaşlar devam ediyorum 10. soruyla 1 x büyük veya eşit 1 tabi buralarda 1 olmasını istemiyoruz o halde bu 1'leri sol tarafa bu 1'i de sol tarafa atıyoruz bakın ne oldu 1 x Eksi bir büyük veya eşit sıfır. Burası da x artı iki bölü x eksi bir küçüktür sıfır oldu. Şimdi bu birinci eşitsizlik bu ikinci eşitsizlik diyelim. Ve bunları daha da güzel hallere getirmemiz gerekiyor çözebilmemiz için. Bu şekilde de yorumsal olarak çözebilirsin. Ama istemiyoruz. Bakın ısrarla söylüyorum istemiyoruz. Adam akıllı tablonu çizeceksin. Ayete de zaten süren yeterli miktarda olacak. Tablonu çiz yavaş davran sakin kal. Ya şurada yapacağım bir net, tamam mı? Seni bilmem kaç bin kişi öne bile geçirebilir. Şöyle düşün. Tam o anda şunu düşün. Çok istediğin bir bölüm var ve 3 kişiyle kaçırmışsın. Ne kadar içler acısı bir şey. İçler acısı bir şey. Dolayısıyla arkadaşlarım o 3 kişiyi, önündeki 3 kişiyi eleyebilmek için bunu tablo çizerek yapacaksın. Üşenmeyeceksin. Tamam mı? Zaten hayalin olan bir şey. Neden üşenirsin ki? İnsan hayalini gerçekleştirmek için üşenir mi ya? Lütfen evet üst tarafa bakıyorsunuz bölü 1 vardı x ile genişletiyorum böylelikle 1 eksi x bölü x geldi büyük veya eşit 0 bu birinci eşitsizliğimiz ikinci eşitsizliğe bakıyoruz burada 1 vardı x ile genişletiyorum x artı 2'den x'i çıkardınız 2 kaldı alt tarafta da x'imiz var küçüktür 0 oldu pekala bu da ikinci eşitsizlik birinci eşitsizliğinin payının kökü 1 paydasının kökü 0 ikinci eşitsizliğimizin paydasının kökü 0 payının kökü yok Sıralıyorum şimdi 0 ve 1 var sadece 0 ve 1'i yazdım Hop, tabloyu çizdim bacakları attık 2 tane satır 1 tane boş sütün 1. eşitsizlik 2. eşitsizlik 0'ın 1. kökün 1. denklemin eşitsizliğin kökü 0 ve 1'di 1'in içi dolu bakın 1'in içi dolu pay kısmı 0'ın içi boş peki 2. eşitsizliğin bir tane kökü var o da 0 ve paydanın kökü olduğu için 2 boş Birinci eşitsizlik eksi bölü artıdan eksiyle başlıyor. Artı ve eksiyle devam ediyor. İkincisi de burası artı burası da artı olduğu için artıyla başlıyor. Eksiyle devam ediyor. Şimdi nereler istenmiş? Birincisinde sıfırdan büyük olan bölge istendiği için şurası istenmiş. İkincisinde de arkadaşlarım sıfırdan küçük olan yerler istendiği için sadece burası istenmiş. Peki ortak bir yer var mı? Yok. O zaman ortak bir yer yoksa çözüm kümemiz nedir? Boş kümedir diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Cevabımız A seçeneği olacaktı. Devam ediyorum on birinci soruyla. Bu denklemin pozitif iki kökünün olması için A hangi aralıkta olmalı Bakın denklem sorusu değil mi? Denklem sorusu. Peki pozitif iki kökü varmış pozitif. O halde şunu diyeceğiz. İki kökte pozitifse bir kökler çarpımı pozitif olacak. İki kökler çarpımının formülü C bölü A'ydı. C burada kaç? 3A-1 A'sı da bir. Dolayısıyla 3A 1. Dolayısıyla 3A-1 sıfırdan büyük olmalı diyorum. Kökler toplamı da pozitif olmalı. Kökler toplamı da eksi b bölü a'dan 3a artı 3. Bu da ne olmalı? Sıfırdan büyük olmalı diyoruz. Pekala. O halde bakın burada 3a. E, hatta şöyle diyelim. Eşitsizlik gibi çözelim. Yani e, basit eşitsizlik gibi çözelim. Olur mu? Şurası arkadaşlarım. 3a büyüktür 1 ve a büyüktür 1 bölü 3 gelecektir. Şu kısımdan da 3a büyüktür eksi 3 ve a büyüktür eksi 1 gelecektir. Şimdi ise, Bakın bir 1 3'ten büyük diyor bir de eksi 1'den büyük diyor. Şimdi eksi 1'den büyük olan her sayı 1 3'ten büyük olmayabilir. Ama 1 3'ten büyük olan her sayı eksi 1'den zaten büyüktür. O halde ben hangisini alacağım? A büyüktür 1 bölü 3'ü alacağım. Cevabım da bu olacak. Cevap C seçeneği olacaktı. Hocam ben bunları düşünürken karıştırıyorum. Emin olun ikinci dereceden denklemler benim için. İkinci dereceden eşit benim için daha basit. Bir de öyle anlatır mısınız dersen de çok basit. Şunun köküne 1 bölü 3 alıyorum. Bunun köküne 1. 1 ve 1 3'ü yazdın. Yazdıktan sonra işaretleri attın. Ve sevgili arkadaşım ikisinin de içi boş. E, hatta şöyle eşitsizlik e, sistemi gibi çözeceğiz. İki tane satır attın. Birinci eşitsizliğin kökü sevgili arkadaşım neymiş? Bakın 1 3 2 boş. İkincisinin de eksi 1 içi boş. Ve ne ile başlayacağım? Burası artı burası da artı. Bakın artı eksi eksi. Burası da artı artı, artı eksi. Bizden istenen yerler birincisi sıfırdan büyük, ikincisi de yine sıfırdan büyük olan yerler. İkisini de sağlayan bölge neresi? Bakın işte burası. 1 bölü daha büyük olan bölge. Yani A'lar 1 bölü 3'den daha büyük olacakmış diyeceğiz. 11. sorunun cevabına da C dedik ve artık son sorumuzu çözüyoruz videoda. M artı x bölü 3x eksi ne sıfırdan küçük veya eşit. Bu eşitsizliğin çözüm kümesi. Eksi 3 ile 4 yarı açık aralığıdır. M artı neye toplamı sorulmuş. Bakın çok basit düşüneceksiniz. İnanılmaz basit. Bu eşitsizlikte verilen ifade rasyonel bir ifade. Üst taraf birinci dereceden x. Alt taraf birinci dereceden 3x-n. İkisinin de birer kökü olacak zaten, tamam mı? Şimdi ikisinin de birer kökü olacaksa bu payın kökü, bu paydanın kökü olacak. Payın kökü, bakın burada eşitlik var. Payın kökünün içi dolu olacak, paydanın kökünün içi boş olacak. Bakın burada iki tane kök var, x, -3 ve 4. Demek ki tablomuzda x, -3 ve 4 varmış. Daha sonrasında şöyle çizilmiş falan. Çizildikten sonra da 4'ün içi dolu gelmiş Eksi 3'ün içi boş gelmiş O yüzden açık aralık demiş Buraya kapalı aralık demiş Ve burası da sevgili arkadaşlarım küçük veya eşit işte olduğu için burası eksi ya Burası artı burası artıymış Ve bizden istenen yer sıfırdan küçük olduğu için de Burası çözüm kümesi olarak alınmış Şimdi o halde şöyle diyorum bakın İki dolu olan kök pay kısmının köküdür Yani ben pay kısmında x gördüğüm yere 4'ü yazınca Cevap 0 oluyormuş O halde 4 artı m sıfırsa m kaçtır arkadaşlar Eksi 4'ün ta kendisidir Bunu bulduk bu cepte ve daha sonrasında Paydanın kökü de eksi 3'müş Yerine yazıyorsunuz eksi 9 eksi ne Eğer sıfırsa tabii ki bunu bu tarafa Attınız arkadaşlarım ne eşitir eksi 9 geldi Neye de eksi 9'muş bu ikisinin Bizden toplamı istenmiş Eksi 4'te eksi 9'un toplamı bize Eksi 13'ü yani e seçeneğini Verecektir diyebiliriz Sayfamıza şöyle hafif uzaktan bakalım Ve senin de sayfan bu kadar dolduysa Sana helal olsun Evet arkadaşım Arkadaşım arkadaşım Umarım keyif almışsındır, umarım soruları çözebilmişsindir, umarım boşun yoktur, hatan yoktur, yanlışın yoktur ve 12 soru var, 12 tane netin vardır. Güzel duygular tabii böyle full çekince çünkü sloganımız da hedef full matematik demiştik. Bu şekilde yola çıktık, bunun için çabalıyoruz, bunun için gayret gösteriyoruz. Belki sınava doğru artık uyumayacaksın da, belki sınava doğru artık gecen gündüzün şaşacak, günleri şaşıracaksın çalışmaktan inşallah. Ama emin ol emeklerinin karşılığını her zaman alacaksın. Ben hayatta bunu gördüm. Ben çalışmadığım zaman hiçbir şeyim olmuyor. Elimde avucumda hiçbir şey kalmıyor. Ama çalıştığım zaman her şeyim çok güzel gidiyor. Allah her istediğimi, her istediğime kulak veriyor. Allah her istediğimi yapmam için bana yardımcı oluyor. Ama çalıştığım zaman. Unutmayın arkadaşlar çalışmak çok önemli. Çalışmadığınız takdirde hiçbir şeyin, hiçbir şeyin beklentisi içerisinde de girmeyin lütfen. Açık açık söylüyorum. Çalışmıyorsan hiçbir beklenti içerisine girme. Beklenti gerçekleştirdiği şeylerde, Asla ama asla olmayacak bu hayatta. Tamam. Oluyorsa da zaten milyonda bir ihtimalle aşırı derecede şanslısındır. Ve 4 hayanın üstüne düşmüşsündür. Bu bu kadar basit. Ben o 1 milyon kişiden birisi olmadığımı düşünüyorum. Olmama ihtimalim çok daha büyük. O yüzden arkadaşlarım çalışırsanız her şeyi başarırsınız. Bakın başarmıyorsanız da zaten demek ki yeteri kadar çalışmamışsınızdır. Bu 2-2-4. Dolayısıyla daha sınava önümüzde 180 gün var. Yani bu çok büyük bir zaman dilimi. Çok büyük bir zaman dilimi olduğu için oturacaksın, oturacaksın, çalışacaksın. Bu kadar basit. Emin olun arkadaşlar. Evet. Sonraki videolarda görüşürüz. Medium testte. Ben o testin çözümünü de birazdan yapıyorum. Kanala yüklüyorum. Hemen eritiyorsun arkadaşım. Tamam. Hemen eritiyorsun. Evet. Hoşçakal.